Ahşap ev, 600'e sana en kral yerde evi yaptırırım. Çok ciddiyim bak. Harbi mi diyorsun lan? Öyle abi. ferit <gülüyor> <Gerisi> koydu. Ferit. <gülüyor> <Çiz> <gülüyor> Yok hayır. Evet. Şimdi abi. Evet o benim. Tamam. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendini çizmiş havana koyayım ya. Yok o otomatik geliyor programla ya. Şimdi. Şuraya 900 versek. Vezek. <gülüyor> Ne veriyorsun şu Böyle anda? yapılmıyor abi. Bu arada evler böyle tasarlanmıyor, oturup da böyle şuradan 800, şuradan 500 götüreyim ne çizilmiyor <gülüyor> abi Nasıl çiziliyor abi? Şöyle çiziliyor hep abi oturuyorsun. Bir, hep bir havalardalar bu mimarlara böyle. Böyle çizilmiyor <gülüyor> abi. <gülüyor> Çizemene abi. koyayım o zaman nasıl çiziliyorsa. Abi işte önce tasarım aşamasına. E, yamuk bu bina. Var. Abi perspektiften de gözüküyor bu kare aslında. Tamam. Tamam mı? Şimdi atıyorum, bunu böyle çıkartıyorsun, bir kütle elde ediyorsun. Tamam. Soruyorsun diyorsun ki, şuradan ben atıyorum, şurayı kırayım diyorsun tamam mı? Burayı cephede oynama yaptım. Mesela bu cephe hareket etti anladın mı? Çok hareket etti, şöyle biraz az verelim gibi. Ondan sonra atıyorum şu köşesinden bir parça koparıyorsun. Bu kadar basit bir şey değil ama işte böyle mesela, buradan daha fazla kırıyorsun. Dışarıdan baktığında oha anasını s**eyim diyorlar. Ne kadar güzel yapmış ama adam aslında böyle tasarlıyor. hiç düşünmeden. Ha. Ondan sonra işte bahçe burası... değil mi? Üst kat yani A şey böyle. Üst kat balkon, teras. Teras A bahçe. Aynen öyle. Şöyle işte oluyor. Orayı full Orada cam be. yapacağım bir de. Orayı full cam yap. Cam koy oraya full. Şunu mu diyorsun? Full cam koy oraya. Şöyle. Öf mü? Aynen. Oraya full cam. Sonra bir de buraya kış bahçesi. Çok iyi fikir. Buraya yıkılır aman abim böyle. Bak bunun öbür <gülüyor> tarafında da açık yap, açık teras yap. Bunun kolonu nerede? O şey mi? Ney tutuyor? Ya, <gülüyor> Açılabilir. Kolona gerek yok. Ne demek kolon mu olan ya? Kolona gerek yok. Açılabilir tente mi o? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Ne hayır. O? Burası daha büyük bir şey. Bunlar. E... Ne ya onu? Tente abi. Ne o havalandırma mı ne o açılıyor işte kapatayım. Buru yapacağım mi yapacağım. Evet. Tamam anladık işte amına koyayım. Burası şey olmuş. <Gülüyor> Buran argile kafe mi amınam? Üçüncü üstünde sigara mı içirteceğiz içer. Hayır hayır. Deveni niye böyle bir şey yaptırıyorsun? Havuz mu burası? Üst aşağı havuz. Aynen havuz Zokan. İşte üf hani böyle parça parça dilimliyorsun falan. Açık. Sana bir şey diyeyim mi? Kapalı havuz. On numara. Oraya havuz yap, yani oraya havuz yap, oraya havuz, havuz yap, çabuk. Üstü açık havuz, yarı açık. Yarı Hayır ya, gibi. anlamadım mı ben ana koyayım? Şuraya. Anladım, havuz anladım, koy anladım. Ya. anladım. Şunun o... içine diyorsun. Evet, onun içine havuz koy. Aynen bunun, o, aynen, bunun içine havuz aynen. Havuz aynen, bunun hemen verdim hemen havuzu. ne oldu? Amın. Ne oluyor? Nereye girdik aman Allah'ım? Bir dakika ya. nereden alacak suyu? yeri. Hayır, bak ne olacak biliyor musun? Bak, bir ne yapıyor şu ekranı bir düzelt. Ha. Onun altını da full cam yapıyorsun havuzun. Anladın mı? Yani alt kattayken orada. üst katta yüzeni görebileceksin. <gülüyor> Kemal anladın <gülüyor> mı? Tamam da bu böyle mi yapılır aga? Nasıl böyle mi yapılır? Oğlum gerçekten bak dediğim olay efsane bir şey. Ulan evin %75'i klor kokacak şu an. Ne alakası hayır, var hayır, oğlum sadece o odada. Ya. Engellersin onu ya. Şey diyor hani şunu diyor bak Ferit. Böyle olacak mesela. Şuraya böyle cam yapacaksın. Evet abi efsane olur ya. Üff. Buradan Uf! böyle. O alt katta salon olacak. Salondan yani üst katını alınabileceksin. Ananı s**eyim ya. Aşağı kadar çekeceksin. Üff. Direkt burayı görüyorsun. Muazzam fikir Fuki. Ferit. Olur muymuş Burada benden mimar? Olur. Ama tek sıkıntı, hocalar bunu kabul etmez. Yani sen yaparsın Allah hocalar kabul etmez. Allah Allah. niye? Kıskanıyorlar değil çünkü mi? değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Cam kırılınca nereye yarak o... Ya amına koyduğun, kırılmaz de... cam koyacaksın işte ona göre de sağlam bir şey ya, koyacaksın. Ya olmuş iki bin uçan arabalar var. Hala cam kırılır ki... diyor ya. Soner kan bu hoş geldinizlarımıza. LaCon 10. ayın kutlu olsun çok teşekkürler. Pul camdan yap gene bir şey olmaz. Ekonomik değil, mantıklı değil, güvenli değil. Hı Meltem ha. Nasıl? Ekonomik ben olmasına abi, gerek güvenli, yok. Ulan güvenli, böyle bir şey güvenli. yaptırıyorsan ekonomiyi düşünmezsin yani. Param vardır. İkincisi mantıklı gayet. 10 numara e, tasarım. Üçüncüsü güvenli gayet. Ona Ama göre malzeme kullanırsan güvenli yani. Hak yani. edersin de verin şimdi konuşacağım da. Heh. Bunun su motoru nerede? Değişimi nerede? Bu amanagodumuz suyun neydi? Yanında, yanında, Kulak yanında abi. Yanından bunlar geliyor. Yani. Yanın, şurada bölme yapacağım şu tarafta da. Üstten yağmur yağdı, pisli suyu her şeyi şeyin içinde, havuzun içinde. Bunlar birbirinden şu delikleri olacak. Bölme. Bak buradan böyle bunlar açılırız. var biliyorum da. Mertem şov o yapıyor buradan şu. Buradan çıkar. Al. Gayet Al, şey. Al bak yani. kapandı. Al kapandı Kemal. Al ama koyayım. Al komple kapattım al. Oğlum, Böyle tek koyduk komple. Bu kadar param komple. olursa Bunu yaptıracağım lan görürsünüz. Bunu yaptıracağım ama koyayım. Oğlum on numara oldu biliyor musun? O suyu yükselsene o suyu niye ha. öyle oldu? Ben bu fikri çalar kullanırım. Su... Aynen Ayıp ha. Öf, komple. Uf. Çok ya. ya. Hatta buraya da minik bir pencere açarsın. Dışarıdan da gözüküyor. Ananı s**eyim. Üff. Bence çok iyi. Yüzüyor burada. Ama dışarıdan gözükmesin ya. Ayıp oğlum. Hayır bros dışarıdan kendi mi? bahçen. Hayır bros kendi bahçen. Atıyorum ileride nasıl olsa. Ama yüksekte olursa... ya. Eşin yüzüyor mesela. Alttan kesiyorsun anladın Yani buradan. Eyvallah bir... gencayım. Bunu bir hocana göster. Sizin kafanızı <gülüyor> s*****. Buradan bak dikenmişsin Ferit. Kesiyorsun anladın mı? Ha. Su taşsa ya, salon ben bitti amına Abi Bu su niye anladım. taşsın? Su niye taşsın abi? Bombalama atlamayacak mı <gülüyor> <boyunca. gülüyor> Salak Salonak aşağıya nasıl cam, taşacak? Aşağıya <gülüyor> nasıl taşacak? Aşağıdaki salona nasıl taşacak su? Ya amına yağmur yağıyor içerisiye ee? Şimdi buraya böyle havuz diktireceksin, bilmem ne yapacaksın evin içine de hiçbir yere su gelmeyecek. Evet. Evet. Abi gelmez 2020'deyiz. ya, yaparsın gerçekten. 2020'deyiz, adamlar beyni müzik veriyor diyoruz. <gülüyor> Sonra yok su kaçacak, yok cam kırılacak. Adam linkle beyne çip takıyor aman okuyayım ya. Kim takıyor ya? <gülüyor> Nöroling. <gülüyor> Elon Musk. E, e taksın madem. o zaman. Serkan K, 1000 bit. Yüreğinde Mustafa Kemal sevgisi olan herkesin bayramını kutlarım. Hastanedeyim bir kabit kalmış, yoksa 1881 bir, 1881 bit gelirdi. Biliyorsun kardeşim, seviyorsun yayınlar. Bu arada 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Bayrak koyalım abi çetin. Şey... Saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz atamı. Bayrak koyalım Asaf koyuyorum. Şuan yayını sen yapıyorsun bu arada. Evet. Böyle <gülüyor> yani. bir olay. Şuna da bir bakalım o zaman. Ö diyor ki ölmeden önce denemeniz gereken 8 avuç. Mesela burada